Merhaba Üç Psikolog Üçenli takipçileri. Bugün bir konuğum var. Sevgili Seda benim uzun yıllardır hem arkadaşım hem de meslektaşım. Bugün arasındaki çatışmayı konuşacağız. Zaman zaman bununla ilgili bir takım gönderilerimiz olmuştu ve demiştim ki sizlere bu konuyla ilgili uzun uzun bir video çekeceğiz diye. Bugün o gün. Öncelikle ben Seda'dan kendisini tanıtmasını isteyeceğim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <gülüyor> Teşekkür ederim. Amerika'da Purdue Üniversitesi'nde misafir yardımcı doçent olarak çalışıyorum. Hı hı. Aynı zamanda çift ve aile kliniğinin direktörlüğünü yapıyorum şu an içinde. Hı hı. Ama arkadaşlığımız İzmir, evet, Ege Üniversitesi'nden evet evet, evet başlıyor. Evet, Ege Üniversitesi'nden. Seda da Ege e. e. e. Üniversitesi psikoloji mezunu. Sonra Amerika'ya geldi, biraz ondan bahset. Evet. Sonra, işte İzmir'de biraz çalışmıştım zaten. Hı hı. Ondan sonra master, ne yapayım, ne edeyim diye bakıyordum. Daha çok böyle bireysel çalışma üzerine alanlar gördüm. Çiftler ve aile çok fazla üzerine çalışılmıyordu. Ya da profesyonel hmm. olarak bunu gidip okulda nerede öğreneceğim diye düşünüyordum. Çok güzel bir program buldum. Hmm. Aile ve evlilik terapisi üzerine. Master yaptım. Topşuma gitti. Doktorasını yaptım. Ya Purdue'da yaptım. Purdue bu anlamda çok e, iyi bir üniversite. Çünkü bizi meslektaşlarımız da takip ediyor. Evet. O zaman zaman sorular geliyor bize, işte Amerika'da neler yapabiliriz, işte ne tür master programları var diye. Bir de senin mezun olduğun yıllarda e, bu aile ve çift terapisi üzerinde bir master bölümü yoktu. Şimdi yavaş yavaş Türkiye'de, Türkiye'de var ama o zamanlar Amerika'da yoktu. Hadi pardon, Türkiye'de yoktu. E, dolayısıyla biraz da seni herhalde buraya getiren evet. bu anlamda uzmanlaşmak istemendi evet. sanırım. Ya klinik psikoloji düşünüyordum hani ya da böyle daha biraz daha uzmanlaşabileceğim bir alan düşünüyordum İkisi de olabilirdi kısmet. Belki <gülüyor> bir de şunu e, vurgulamakta fayda var. Şimdi Türkiye'deki ve Amerika'daki uygulamalar da farklı aslında değil mi? Hani burada e, aile terapisi olduğu zaman klinikte çalışıyorsun tabii ki e, çiftlerle çalışıyorsun ailelerle çalışıyorsun evet, değil mi? Evet. E, zaman zaman e, böyle çocuklarla ilgili sorunlar yaşayıp gelen çiftler de oluyor galiba tabii, tabii ki, değil mi? Tabii ki Hı -hı. tabii ki. Hı -hı. Hem e, bireysel, hem e, çift, hem aile Hı -hı. olarak e, bütün sistemlerle çalışıyoruz Hı -hı. tabii ki. Peki, e, bu eşler arasındaki çatışmayı biraz tanımlayalım. Hı -hı. Hani, e, şimdi her çift zaman zaman bu çatışmaları yaşıyor. E, önceki şeyden başlayalım, çatışma ne, kavga ne? Hı -hı. E, bunların biraz farktan bahsettim. Tamam. Şimdi çatışma ne, neden oluyor e, diye düşündüğümüz zaman aslında çok basit bir cevabı var. Neden Hı -hı. oluyor? İnsanız. Hı -hı. Bu kadar. Yani oradan başlayalım önce. İnsanız. Ya yetiştiriliş tarzlarımızdan dolayı iki farklı sistemden gelen iki insan, iki farklı gözlüğü var, hayata Hı -hı. bakış açısı var. Ve geliyor, bir aile kurmaya başlıyor, bir çift olarak başlıyor. Ve iletişim kurmaya başlıyor. Dolayısıyla aslında benim gözüm daha güzel gösteriyor. Hı -hı. Hayır, benim gözüm daha <gülüyor> güzel gösteriyor diye başlıyor ilişki farklılıklar yani. olabiliyor bu da doğal yani çok doğal evet. olmaması beni korkutuyor aslında aha, aha. yani bu işin uzmanı olarak eğer bir çift geliyorsa biz hiç çatışmıyoruz bir bakalım e, değil mi <gülüyor> evet. çok zor yani. yani ayrıca bu bizim için geç geçerli. tabii değil mi tabii. Hani biz de zaman zaman işlerimizde çatışabiliyoruz kesinlikle ee, bunu da merak ediyorlar bazen hani siz hiç çatışmıyor musunuz hayır hani bizler de çatışabiliyoruz sizin evet. kadar çatışıyoruz elbette yani bu... daha az değil <gülüyor> öyle <gülüyor> normal bir şey. çok normal bir şey. peki e Kavga ne oluyor? Kavga tabii çatışma ses düzeyi çıktığı zaman biraz Hı -hı. daha fiziksele doğru Hı -hı. uzanmaya başladığı Hı -hı. zaman daha korkutucu. Hı -hı. Yani seviyesi yükseldiği zaman artık kavgaya doğru kaçıyor. Hı -hı. Daha e, söylem tarzı değişiyor. Hı -hı. Küfüre ka Hı -hı. kayabiliyor. O tarz e, yaklaşımlar olduğu zaman daha biraz daha Havga çatışmadan hani biraz, biraz o, ufak... daha farklışıyor yani hem fiziksel hem evet. sözel şiddet yani. olabilir mesela değil mi evet. ee, özellikle bunlar zaten çocuk için de daha korkutucu oluyor evet. çok mi? büyük psikolojik Hı -hı. etkiler oluyor evet. ileriye yönelik Hı -hı. yani kadınla erkeğe bakış açıları Hı -hı. bir çiftin birbiriyle iletişim kurması hayata karşı bakış açıları hayata yaklaşmaları hayatı ne kadar korkulu korku Hı -hı. kaçınma, anksiyete davranışıyla yaklaşacaklarına dair çok büyük aslında kafalarında oluşturdukları, modeli oluşturdukları bir zaman değil. Sonuçta çocuk da aslında a, aileden bunları öğrenmeye başlıyor değil mi? Dolayısıyla a, ilk önce eşler arasında bu çatışmayı yönetmeleri lazım evet. değil mi? Çocuğa gelinceye kadar evet, kendi aralarında bunu iyi bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Peki tam ilgili neler söylersin? Şimdi o a, aslında eşler arasındaki hı hı. yönetimden önce hı hı. bir önceki adım olarak şeyi görüyorum bireysel olarak kendi içindeki Hı -hı. çatışmayı da yönetebilmek Hı -hı. çünkü onu yönetemeyince bunu yönetmek daha da zor oluyor daha da zor oluyor yani aslında biraz iki taraftan da yaklaşmak gerekiyor önce bir kendimize mi bakacağız şimdi çiftiz ama evet. ilk önce bir bireysel evet. olarak bir kendimize evet. bakacağız yani, evet. benim öfke yönetimi nasıl benim benim duygu Hı -hı. toleransım Hı -hı. hayata karşı bakış için bir, onları da bir değerlendirmek Hı -hı. gerekiyor yani evet. onun da bir sağlıklı oturması gerekiyor ki İki sağlıklı insanın birbiriyle iletişim olur o zaman eş ilişkisindeki çatışmalar önce bir kendimize evet. yöneliyoruz. Evet. Peki, evet. Ne, neler söylersin onun için? Ee, mesela diyelim ki bir çift geldi. Hı -hı. Neler konuşuyoruz? Hı -hı. Neler yapıyoruz? Çatışmayı nasıl tanımlıyoruz? Aynı bu şekilde sizlerle görüştüğümüz gibi, konuştuğumuz Hı -hı. gibi bir kere bunun ne kadar normal olduğunu anlatıyoruz. Hani çünkü şey yapıyorlar. Ya bizim ilişkimizde biz çok çatışıyoruz. Bizde problem var, boşanalım mı? Hemen Hı -hı. oraya gidiyorlar. Bir dakika, o hani o bir balayı dönemi diyoruz ya o dönem geçtikten sonra e, asıl kişilikler ortaya çıkıyor ve onların e, güç olarak ortaya çıkması hayır aslında benim dediklerim ortaya çıkıyor. Hı. Çok doğal olarak yaşanan bir süreç bir süreç var. Peki bu balayı dönemi ne zaman oluyor genelde? Nereye kadar biz balayı dönemi yaşıyoruz? Zor bir soru çünkü kesin cevap verebileceğim Hı -hı. hani. 14 ay, 3 gün, 2 saat Hı -hı. sonunda bitecekler bir Peki neler, ay, bir nereden şey... anlıyoruz balayının bittiğini? Kiminde bu 3 ay sürer, kiminde 6 ya, ay, kiminde değil. Aynen ya. öyle. Şurayı belirleyemiyoruz. Belirleyemiyoruz. Peki ne olunca anlıyoruz bu balayı döneminin bittiğini? Yani biraz daha hani bir anlayışsızlıklar başlıyor. Hı -hı. Biraz daha alttan almamalar, biraz daha öbür tarafın bakış açısından Hı -hı. bakamamalar başlamaya e, Hı -hı. E, başlıyor. Hı -hı. E, o zaman anlıyoruz ki yavaş yavaş e, aslında çatışmaların başlaması çok güzel bir şey çünkü e, o güven oluştuğunu hmm. ve biraz daha yakınlaştığımızın bir göstergesi hmm. biraz daha hani e, o zırhlar iniyor biraz daha hmm. rahatlıyoruz ki hmm. ben aslında kendimi sana asıl kendimi sana gösterebilirim, gösterebilirim artık evet. çünkü sana güveniyorum evet. ve artık ben evet, artık bu. Ee, öncesinde de ailede başlıyor değil mi? ailede de öyle. Yani mesela bakıyoruz bir çocuklar mesela anne babanın arasında yanında farklı dışarıda farklı. Bunu çok fazla ebeveyn söyler İşte aa işte bu çok farklı ama dışarıda işte birine bırakırsın çocuğu şey der. Aa çok güzel davranıyor ama yine da bu böyle değil. Aynı şey çiftler içinde geçer değil mi? Obalayın döneminde biraz daha Birbirlerine karşı dediğim, toleranslı, anlayışlı, hmm. e, biraz daha törpülenmesi gereken tarafları göstermeme ya aynı evde yaşamaya başladıkça tabii ki dediğim, güvenin oluşması birlikte o törpülenmesi gereken zor yanlarımızı göstermeye evet. başlıyoruz. Evet. bu da aslında kötü bir şey değil. Değil, tabii, Hı -hı. Ki, değil, tabii ki değil. Bu Hı -hı. biraz daha yakınlaştığımızın aslında bir göstergesi. O yakınlaşma olduktan sonra çatışmayı nasıl e, uzlaşmaya dönüştürebiliriz? Aslında Hı -hı. E, görüşmemiz, konuşmamız Hı -hı. gerekiyor. Güzel değil mi? Uzlaşma, yani çatışabiliriz, evet. ama uzlaşmada bir yolunu bulmalıyız. Evet. Hı -hı. Çünkü çatışma engellenemez. Hı -hı. E, hatta araştırmalar gösteriyor ki yüzde 69 bizim çatıştığımız konular aslında daimi konular. Hani ne tür çatışma tarzları var mesela, bana öyle bir sorular Hı -hı. geliyor. Hı -hı. E, temel olarak tabi birçok farklı şekilde bakabiliriz. Hı -hı. Bir bakış açısı e, araştırmaların gösterdiği daimi çatışma konuları, bir de çözülebilir çatışma konuları olarak iki ayrılıyor. Hı -hı. Ve bakıyorlar ki çiftlere uzun süre vadeli 20-30 senelik araştırmalara bakıyorlar, hani bir kere Hı -hı. değil. Bu çatışma yaşanılan konuların aslında yüzde 69'u bayağı çözülemeyecek büyük. konular. Bunları zaten istezeerse çözemeyecekler. Hiçbir şekilde çözemeyecekler. Anlaşamayacaklar. Hı -hı. Ortak nokta bulunamayacak. oran. Yani bunları kabul edeceğiz. Bunları 60-70 ya. diyelim. Yani %30'u biz üzerinde çözülebilecek sorunlarımız var. Belki biz enerjimizi bu %70'e mi harcıyoruz? Sonra da harcayıp harcayıp ya biz de çözemiyoruz, İşte bak işte biz sorunlu bir çiftiz gibi bir algıya mı kapılıyoruz? Çok doğru. Evet. Bir de bu yüzde 69 sadece senle ben arasını değil. Başka hı. bir çift bulsan, başka birini hı. bulsan onunla da bir başka yüzde 69 olacak. Anlatabiliyor değil muyum? Mi? bunlar ya. ne mesela? Ee, ne mesela? Kişilik. Hı hı. Ee, aile yetiştirilişleri. Hı hı. Değerler. Ee, değerler. Hı hı. Ondan sonra e, yaşam tarzı. Hı hı. Farklılıkları. Mesela birisi çok dışa dönük oluyor değil mi çiftler? Daha içe döndük, i̇şte Ay, biri yani. evde oturmak istiyor, biri dışarı çıkmak istiyor, Hı. biri daha sosyal. Hani bir. böyle temcit pilavı gibi bizim önümüze gelen tartışma Hı. konularımız var diye bir türlü, çözemiyoruz Hı. ama geliyor yani. Bir, bir yönden çıkıyor, sonra başka bir şeyden Hı. çıkıyor. Aynı işte bunlar daimi Konular. çatışma konularımız. Hı. Diğer taraflarda daha çözülebilir, hani daha uzlaşmaya varılabilecek, daha Hı. kolay bunlar. Dolayısıyla eğer oran bu kadar yüksekse, bir, her çiftte bu kadar varsa, Hı. iki, Çiftimizi değiştirsek başka birini bulsak yine bu da çıkacaksa demek ki biz ne yapacağımıza karşı e, bir strateji oluşturmamız gerekiyor. Hı hı. Yani dediğin gibi enerjimizi eğer çözülemeyecek konulara nasıl yaklaşacağız, onlarla ilgili aramızdaki mesafeyi nasıl çözümleyebileceği eğer yaklaşırsak o zaman asıl rahatlama çiftlerde o zaman oluyor. Yani hı. enerjimizi boşu boşuna gidip de o konularla harcamayalım bunları kabul edelim. Evet. Ee, bunlar olabilir, her çift de olabilir. Bizde de olabilir. Ee, o zaman tabii kabullenme geliyor galiba değil mi? Hani evet. olduğu gibi kabul etme, evet. olduğu gibi sevebilme Bir geliyor. de kabullenirken de biraz hani e, keyifli bir şekilde de kabulleniyoruz. Yani Hı. biraz kahkaha, biraz komedi katabiliyoruz mesela ilişkimize. Yani değiştirilemeyecek şeyleri kabullenme gücünü Hı. sağlayabilme asıl bizim çalıştığımız konu. E, çiftlerde. Yani o... E, daha rahat hani o çatışma yaratan konulara yaklaşabilirsek eğer hı hı. E, biraz daha çiftler rahatlıyor ve onun normalliğinin ne kadar doğal olağan olduğunu dünya üzerinde ve bu çiftler sadece tek tarzda işte Amerikalı çiftler değil yani farklı hı hı. çiftler üzerinde yapılmış araştırmalar bu o, o gerçekten insanları çok rahatlatan bir konu oluyor normalleştiriyoruz normalleştirdiğimiz zaman da bunu kabul etmek de daha kolay. Evet. Peki böyle bu durumda ne yapıyorsun? Mesela bir çift geliyor, e dediğin gibi bu yüzde altmış havuzundan bir konu getiriyor ben. Ne yapıyorsun o zaman mesela? İşte biri deyelim daha e, dışarıdınlık olsun, sosyalleşmek istiyor, öbürü de diyor ki hayır ben evde oturacağım, televizyon izleyeceğim, Hoş, hoşlanmıyorum dışarı çıkmaktan diyorum mesela. Şimdi şeye bakıyoruz mesela, nasıl e, bu konuyu tartıştıkları çok önemli. Hı hı hı. E, yine araştırmalar dört tane. Çatışma esnasında sağlıksız olan iletişim biçimini ortaya koyuyor. Hmm. Bir tanesi mesela eleştiri. Hmm. bunu çok sıklıkla yapıyoruz herhalde. Pek çoğumuz bu eleştirmeyi daha kolay yapıyoruz. Bunu biraz da şeye bağlıyorum. Dediğim gibi hani aile yetiştirmeye çok önemli ya bizim kültürümüzde de bu eleştiren ebeveynle büyüyen çocuk sayısı oldukça fazla. Yani bizler biraz eleştirel ebeveynle büyüdüysek ilişkimizde de bu tarafımız Çıkabiliyor Çok az değil mi? E tabi, ne görüyorsak onu içselleştiriyoruz değil mi? Evet, o da evet. karşı tarafa o şekilde çıkıyor, aynen. çok doğal olarak. Peki bu yöntem var. Biri eleştiri, bu sağlıksız, iyi değil. Evet, hı hı. yani çok bariz. O zaman bu yöntemi kullanmıyoruz mesela. Çatışma evet, Eleştir, eleştiri konuşuyor. olduğu zaman mesela bunu e, nasıl dönüştürebiliriz, hı hı. eleştiri hı hı. ya da kesebiliriz konusundan e, konuşuyoruz. E, Bir savunmaya, savunmaya geçme mesela. Savunmaya geçme. Ondan sonra direkt olarak mesela konuşurken çiftler bu çok çalıştığımız bir şey bu seninle ben konuşurken seni dinlerken mesela ne söyleyeceğimi düşünüyorum ben aslında seni dinlenmiyorum duymuyorsun, duymuyorsun. Hı hı. biz ne yapıyoruz mesela terapi esnasında yavaşlatıyoruz iletişimi hı hı. sen bana bir mesaj veriyorsun Beni, ben o mesajı alıp almadığımı bir kere onun bir, bilmem gerekiyor hı hı. değil mi? Son terapist olarak bu üçüncü kişi bu ilişkiyi, bu dili oturtmaya çalışıyor. Farklı bir dil, dil oturmak gibi yani biz yani çocukluğumuzda bunu gören e, çoğumuz bu tarz sağlıklı iletişimlerle <gülüyor> yetişmiş insanlar değiliz şimdi. Tabi yani, tabi yani çok az insan bunu başarabilmiştir herhalde hani da farkına varmak yani, lazım. Yani %5 çok büyük hmm. bir oran diye bilinir. Hani tabi yani burada altını çizmek lazım bu bizim de suçumuz değil yani hani bu anne babamızın da suçu değil, bizim de suçumuz değil. Böyle olmuş, bu şekilde yetiştirilmişiz, Biz bunu içselleştirmişiz ama dediğin çok hoşuma gitti. Yeni bir dil öğreniyor gibi Hı -hı. değil mi? Hani sen kalkıp da Türkçe biliyorsan, karşıdaki Türkçe konuşuyorsan anlamayacaksan evet. belki yeni bir dil bulup, ortak bir dil bulup o dille konuşmaya çalışmak anlaşabilmenin bir yolu evet. Çok güzel bir şey. Evet. Hı -hı. O yüzden o ilişkiyi bir kere yavaşlatıyoruz. O mesajın duyulup duyulmadığını bir öğreniyor, göstermeye çalışıyoruz. Hı -hı. Ve çoğunlukla duyulmuyor Böyle bir kalıyorlar Şimdi, <gülüyor> hani, nasıl yani benim söylediğim mesaj nasıl bu şekilde dönüyor? Çünkü amaç bir sonraki satranç hani ne yapıp onu düşünüyor. düşünüyorum. Yani, o yüzden benim ilgi odam senin bana söylediğin mesaj değil Hı -hı. bende uyandırdığı şey ve vereceğim cevap aslında. Hı -hı. Dolayısıyla onu yerini değiştirip asıl ben ne duyuyorum önce. Hı -hı. O yüzden ben sen senden ne duyduğunu bir kere sana söyleyip senin Hı -hı. onayladıktan sonra. Benim cevabımı vermem, vermem gerekiyor. Demek gerekiyor. Evet. Orada bir es vermek gerekiyor. Evet. Bir de o yüzden belki çiftler çok sıklıkla şey diyebiliyor. Hani ben öyle demek istememiştim. Mesela konuyu getiriyorlar değil mi? Hı -hı. E, mesela kadın anlatıyor, böyle dedi, şöyle dedi, işte ben şöyle anladım. Adam diyor ki ben öyle demek istememiştim. Evet. Bu biraz duymamak, evet. dinlememekten. Evet. Kanıyor yani. Bir de yorum. Hı -hı. Hani o içimizdeki ses vardır ya. Hı -hı. O, o çok fazla yorum Hı -hı. katıyor mesela. Hı -hı. Hı -hı. Ee, o yüzden direkt olarak o iletişim, birbirine Hı. aktaramıyordum. Sonra ne oluyor? Sen bana bir şey söylüyorsun, ben onu yanlış anlıyorum. Ben sana bir şey söylüyorum, sen onu yanlış anlıyorsun. Dolayısıyla Ve bir şey tartışıyoruz ama tartıştığımız konu aslında başlayan konu değil. gidemiyor. Ay gidemiyorum. Hayır, yani bir de şey oluyor bir süre sonra. Yani nereden başladık, biz neyi tartışıyorduk <gülüyor> falan oluyor. Niye şey tartışmaya yani, başladık? Niye devam ettik? Nereye Yani kayınvalideye varan bir yani. tartışma mesela aslında bulaşık yıkamamaktan <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> nasıl? Yani o nasıl çözülüyor? Oraya gidiyorum. O kadar çok bir de bu çok ilginç, mesela ben buraya geldiğimde Türkiye'den şey diye düşünüyordum, hani buradaki Amerikalı çiftlerle nasıl çalışacak, hmm. yani kültür olarak çok farklıydı, nasıl olacak falan. Yani gerçekten inanılmaz derece, insan her yerde insan, <gülüyor> kayınvalde her yerde, kayınvalde patron her yerde, patron, koca, eş, kardeş her yerde, yani, yani <gülüyor> önce. ay inanılmaz o beni, beni çok şoke eden bir şey oldu. Ya burada kayınvalde sorunu var. Ay, ay sormadım, <gülüyor> değişmiyor yani. Anladım. Değişmiyor. Anladım. Peki, e, dedik ki e, eleştirmiyoruz, savunmaya geçmiyoruz ve evet. bunlar yani sağlıklı... Evet. Üçüncüsü Hı. aşağılama. Hı. Bu, bu sayacağımız dört adımdan e, araştırmaların gösterdiği sağlıklı iletişim yollarından en kötüsü Aşağılama. Hı. Yani bir, bir bakış açısından, böyle bir tiksinti Hı. anlatabiliyor muyum? Yani verdiği enerji gerçekten... Bu beden de olabilir. İndazta özelliği aynen, değil mi? Yani inden kelime olarak ama bir tavrı, bir bakışı... Aynen. Hı -hı. Hı -hı. Yani şu bile. Anlatabiliyor musun? Asasayı beğenmiyorum. Aşağılama Bedenin yani. Karşılıklı. Küçük görme. Hı -hı. Gerçekten çok uh, karşı tarafı etkileyen Hı -hı. bir şey. Ve çok negatif Hı -hı. bir şey ilişkide. Ee, dördüncüsü de görmezden gelme. Hı -hı. Kapatıyor. Duymuyor, evet. görmüyor. Çok fazla bu. Ben bunu regüle edebilecek kapasitede değilim. Hı hı. Ve bu bilinçli olarak yapılan da bir şey değil. Konuşmama. Cevap Kısme var. mesela. Küsme. Değil mi? Bunun evet. içinde. Zaman zaman evet. yapar, konuşmaz. Küsmüyor evet. falan der. Kapatır. Evet. Hı hı. Bunlar zaten, hani bunları kullanıyorsak, yöntemleri kullanıyorsak zaten e, çözülmeye gitmemiz mümkün değil. Evet. Evet. Hı hı. O yüzden ilk olarak çiftler bir kere bunları bir e, açıklama. E, Pisko eğitim diyoruz. Hı hı. Hani bunları bir, ne kadar neler kullanılıyor ve bunları nasıl kullanmaya kullanmamaya çalışabiliriz. Hı hı. Aynı zamanda konuşurken birbirine ne kadar dikkat veriliyor. Mesela yine bakılıyor ki bir hafta süresinde çiftlerin birbiriyle kaliteli olarak konuşma süreci bir hafta içinde bakılıyor. Bir araştırma konu geçen haftasında otuz beş dakika diyor bir hafta içinde yani 7 günde toplam sadece 35 dakika. Evet. Kaliteli. kaliteli. Telefonun yana konuldu, televizyonun kapatıldığı. Hmm. Göz göze bakılıp Gerçekten ben seni duyuyorum. Oradasın, ben seni hissediyorum. O zaman bunda bir kalitedik. O zaman belki balayı dönemim için buradan anlayabilir miyim? Çünkü güzel, balayı dönemindeyim, değil, değil, tabi, hani e, daha değil daha mi? Yani aslında daha fazla zaman geçiriyoruz. İşte mesela telefonda bile konuşsak daha uzun konuşuyoruz. İçeriklerimiz evet. daha farklı değil mi böyle konuşma zaman geçirme, heyecan duyma güzel bir nokta peki bu yani terapilerde de bunu konuşuyorsunuz bu dört yöntemi bu dört yönteminden uzak durmayı Hı -hı. peki bunu öğrendikten sonra ne oluyor Hı -hı. çiftler bunu öğrendi diyelim biliyorlar daha sonra ne yapıyorlar yani pratik anlamda net uygulamalara geçiyorlar Hı -hı. mesela şey demiştik ya hani İlk e, içsel olarak çatışmalarımızı nasıl hallediyoruz Hı -hı. ki ona göre e, çatışmalarımızı halledelim. Bu noktada biraz mesela öfke yönetimiyle konuşuyoruz. Hı -hı. Öfke yönetimini nasıl yapıyor bireysel olarak sonra çift olarak nasıl yapıyorlar. Hı -hı. İlk adımda bireyden başlıyoruz mesela. E, ne tür e, tetikleyici noktalarımız var Hı -hı. mesela onları konuşuyoruz. Hı -hı. Neler batıyor bize gıcık olduğumuz noktalar. Hı -hı. Ondan sonra bir o konular konuşuluyor. Hı -hı. İki e, ayrı için. Sonra vücudumuzda ne oluyor? Yani biz birine öfkelendiğimiz zaman, eşimize ya da başka birine öfkelendiğimiz zaman vücudumuzda ne oluyor? Onları konuşuyoruz mesela. İşte elimizin kasılıyor, hmm. dişlerimiz. İşte şuna i̇şte nasıl tepki gösteriyor? Aynen. yani. Çünkü Herkesin buna tepki göstermesi. Herkesin Bak, farklı, farklı. Tabii ki ortak noktalarımız hmm. var. Ama önemli olan o konuşmayı yapabilmek. Hmm. Ve kişilerin gerçekten içe dönüp onu bir görebilmesi. Bunu gördükleri zaman çatışmaya girdik. Bir daha bir çatışmaya girdikleri zaman daha bir farkındalıkları oluyor. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Bu adım adım gelişecek bir şey. Bir kere de böyle, "Aa tamam, tamam şey ben bunu şeydi. öğrendim." <gülüyor> dört adımdır, bilgidir, şudur budur. Pratiğe vurmak o çok daha ya, yavaş da yavaş, uzun olacak. Bir, bir de şey. hani e, bu öfkeye e, verdiğimiz tepki de aslında yine o 4 saydığın yere gidiyor, değil mi? Sağlısı çatışmaya gidiyor. Yani mesela ben azıyorum öfke halinde şağlıyor muyum karşımdakine evet. yoksa savunmaya mı geçiyorum evet. yoksa kendimi kapatıyor muyum? Evet. Bazı insanlar öfkelerini durur böyle hiç hiç cevap vermez. Evet. Ee, ya da işte karşıdakini eleştirir. Evet. O yüzden bu çok önemli. Yani ilk önce kendimi evet. öfke öfkelendiğim zaman e, daha sağlıklı tepkiler evet. vermiyor yani Ama insanlar onun çok farkında olmuyor onu yaptığı zaman. Hmm. O yüzden önce vücut tamı. Değil başlıyoruz. mi? Evet evet. İlk önce beden bedenden, bedenden başla. O daha um, kolay bir farkındalık evet. getiriyor mesela. Hani bir dahaki sefere neyse bu o sinyalleri. Bu sinyaller neyse hı hı. olduğu zaman biraz daha e, geri al o bir dakika. Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. Demek ki hı. benim bir durmam gerekiyor. Bir belki hı. ara vermem gerekiyor diyebiliyor mesela. Hı hı. Anlatabiliyor hı hı. muyum? Yani mesela çok basit e, olarak öfkelendiğiniz zaman kalp atışlarımız nasıl hızlanıyor değil mi? Hani kavgaya varmaması için çatışmayı çatışma esnasında neler oluyor vücudumuzda konuşurken hmm. kalp atışından bahsediyoruz mesela hmm. bu hmm. diyor. Ya da elleri soğuyor. El, evet. Terleme olabiliyor. Ya da nefes alamıyor evet, değil mi? Diriliyor evet. gerginlikler. Karın. Karınlarınız hmm. etkilenebiliyor. Hmm. Göğüs kafesinde sıkışma hmm. olabiliyor değil mi? Hmm. Öncelikle bir bunları bir anlıyor çiftler. Bunlar öncül yani. Evet. O öncülleri evet. iyi fark etmek evet, gerekiyor. Evet. Değil mi? O zaman... o zaman önlemek daha sonra gelecek hmm. adımları önlemek Peki, daha Peki diyelim hani bunları da öğrendiler. Hmm. Öfkelendik her zaman işte bedensel nasıl tepkiler gösteriyorlar. Hı hı. Ee, tabii burada şey çok önemli değil mi? Hani sadece bir kişinin bunu değil iki kişinin de çift, çift olarak bunu yapıyor öğrenmeleri. Tabii, Çünkü ben özgürlüğümü kontrol ediyorum ya da biliyorum ama karşımdaki hala bunun farkında değilse bu süreci değiştirmek biraz daha zor tabii, oluyor. Tabii ki. Hı hı. İşte önce bir anlıyoruz bizim içimizde hı. neler oluyor mesela. Bir diğer bir bakabileceğimiz bir şey ee, nabzımız mesela. Eğer nabzımız yani çok kolay. Mesela bazen o kadar e, seans esnasında ses yükselmeye başlıyor. Hafif ha, giyiliyor evet, mesela. Evet, mesela evet. soruyorum. Bir nabzınızı alabilir misiniz Hı -hı. şu anda diyorum. Mesela bir kalıyorlar böyle. Bakıyorlar. Hı -hı. Mesela 110. Bir kere eğer bizim nabzımız yüzü geçtiği zaman buradaki prefrontal Hı -hı. korteks dediğimiz noktaya ulaşmamız imkansız. Dolayısıyla iletişim Mantıklı, falan bu. Mantıklı e, e, olamıyorum ki yani. yani, yani i̇letişim tırmamızı. Tarafımız, evet. Tarafımızın... Aktif olduğu bir yer. Dolayısıyla nabzımız yüksekse zaten mantıklı davranıyoruz, evet. düşünemiyoruz. Bu, davranıyor. Bu bizi hayvanlardan Hı -hı. ayıran bölgemiz. Hı -hı. Yani daha yönetici bölgemiz. Duygu, davranışlarımızı Hı -hı. kontrol Hı -hı. edebileceğimiz nokta. Dolayısıyla eğer nabzımız yüzün üzerine çıktığında fizyolojik olarak benim karşımdaki kişiyle sağlıklı bir iletişim kurmam imkansız. Yani bu çok öfkelenen insanların böyle ani tepkileri aslında bundan kaynaklanıyor tamam. ve bunu kontrol edemiyor. Evet. Ama aslında edebiliriz. Bunu fark edersek, İşte yavaş oyuncuları yavaş fark oyuncuları, oyuncuları fark, edense... fark edersek. O yüzden zaten o yani 15 saniye süren bir süreç bu. 15 saniyede o nabzı alıyoruz mesela. Bir seans arasında aslında. Direkt olarak o bize verilen bir veri. Çok büyük bir veri. Ondan sonra neler yapabiliyoruz mesela. Eğer zaten o yüz üzerine geçtiyse konuşmamızın hiçbir anlamı yok. O zamanlar mı mesela çiftler batlar, nabızlar yükseldi ve bunların belirt, belirtileri de almıyorlar. Hı hı. Evet. O zaman o anda konuşmak doğru bir zaman değil. Değil, değil mi? A Ara. Mola veriyoruz. Mola. Ve o molayı mesela bir sonraki adını çiftlere bağlıyoruz ya şimdi bireyselden çiftlere artık dönmeye başladık. O molayı nasıl verecekler? Onu konuşuyoruz mesela. Hı hı. Çünkü eğer o belirlenmemiş bir süreçse öbür taraf tarafından bu ee, bir, beni bırakıp gidiyor hı hı. anlamına gelebilir. Ya da yine hani yok saymaya gidebilir. Yok saymaya hı. gidebilir. Dolayısıyla o süreci mesela konuşuyoruz. Ne söyleyelim mesela? Hı hı. Birbirimize o ana geldik, kendi içimizde fark ediyoruz onu Ondan hı hı. sonra ve hep odak kendimiz o onu dedi, o bunu dedi değil. Hı hı. Ben önce bu. Fark ettiğimizde mesela ne yapalım? Ne diyelim? çiftler bunu, bunu e, oturtuyor. Mesela bazıları, da portakal diyelim, bir çikolakasız mesela. Bir kelime buluyorlar. Kelime. Hımm, güzel. Ya da hareket. Hareket. Tamam, biz şu bu, anda evet, e, şu an... konuşmamalıyız. Sağlıklı değil. Yüksek, evet. e, vücudumuz bu sinyalleri veriyor. Mola. Mola. Ya Neden? ikisinin gerçekten, gerçekten. anlaşabildiği Hı. bir kelime, bir ses, bir hmm. işaret dili, ne olursa olsun mesela. Hmm. Bu veriliyor. En az 20 dakika. İşte o zaman bireysel kendini e, rahatlatma, öfke ve duygu kontrolü ile ilgili çalışmış olması gerekiyor bireylerin ki o 20 dakikada oturup, ayi bunu söyleseydim, bunu niye demedim diye Kend durmayacak o değil olay. Kendine odaklanacak. Kendini rahatlatma Hı -hı. ve herkesin de kendini rahatlatma yöntemi Farklı farklı. Farklıydı. Hani kimi gider? İstanbul'da gelin izler. Kimi gider <gülüyor> <gülüyor> futbol izler. Ondan sonra kimi gider duş alıp Kimi tutur. gider kitap okur, kimi gider bir gülüşe çıkar. O da Herkes kendi yöntemini bulup evet, kendini evet. anlatacak. Bir belirli bir süre. Ve hmm. bu mesela en az 20 dakika hmm. hani atıyorum en fazla bir gün. Anlatabiliyor muyum? Hmm. Yani çok Hani O konuya tekrar gelinip o konunun çözülmesi de gerekiyor. Ya da çözülemeyecek konu olduğunun ayağına hmm. varılıp nasıl başa çıkacağımız? uzamak uzamazsa kötü bir şey değil mi? Evet. ya unutuluyor, o duygular unutuluyor sonra da, duruyor, birikiyor, birikiyor, birikiyor sonra ha. o çorap orada niye duruyor diye patlıyor anlıyor musun? abi çorabın ne suçu var? değil mi? ama biz de buluyoruz yani <gülüyor> ya çorap ya bulaşık bir şey çünkü olay çorap değil değil, aynen öyle o, olay birbirini kendini ifade edememek. edememek yani ne anlamı verdiği Hı -hı. o çoraba çok önemli peki e, bunu da yaptılar, mola verdiler. Yirmi dakika sonra geri dönüyorlar. Hı -hı. Ee, orada ne yapıyorlar? Artık e, terapistle de birlikte çalıştıkları, Hı -hı. daha kendilerini sağlıklı şekilde Hı -hı. ifade edebilecekleri, daha durarak, öbürünü Hı -hı. dinleyerek, Hı -hı. ben duyduğumu sana anlatabiliyor Hı -hı. muyum? Sen güveniyorsan benim seni duyduğuma zaten. Hı -hı. Ve sonra ben hak geliyor. O şekilde yani karşılıklı konuşarak Hı -hı. ve hani ben dediğiyle konuşarak Hı -hı. duygularımızı ifade ederek ne istiyorsak davranış olarak neyin değişmesini istiyorsak onu ifade ederek yani bu çok farkındalık e, gerektiren bir süreç dolayısıyla öğlen 2 dakikada olabilecek bir, bir şey seyansıda olabilecek bir şey değil, evet. 15 dakika youtube'dan bunu izleyerek olabilecek bir şey, olabilecek şey değil ama bu bilgiyi bilmek evet. önemli bir şey biz bu videoyu çekerken de e, tabii bu çok geniş bir konu hani nasıl e, kısa bir zamanda etkili bir şekilde bunu anlatabiliriz de buradan bir şeyler alıp aslında günlük hayatınızda da bunu kullanmaya başlayabilirsiniz bunu düşünerek tabii ki bunu daraltmaya çalışıyoruz. Faydalı olabilmek adına. Tabii bu noktada da şey çok önemli. Zaten öfkeyi, anlattığım gibi öfkeyi kontrol ettim. Sakinleştim. O zaman mantıklı yanım devreye gidiyor. Aslında hani zaman zaman çok güzel bir konuyu konuşabiliyoruz değil mi? Eşler mesela anlaşamadıkları ya da farklı düşündükleri konuları konuşabiliyorlar. Çok rahat konuşmaya başlıyoruz. Aynen öyle. Dolayısıyla o noktaya getirmeye çalışıyoruz evet. kendimizi. Ben değil değiştirmeye çalışmıyorum artık seni o noktada. Çözülemeyecek bir şeyimiz varsa eğer sen işte Galatasaray Fenerbahçe maçını izleyeceksen, Hı -hı. ben İstanbul'u gelin Hı -hı. izleyeceksen birbirimizi değiştirmemizin bir anlamı yok Hı -hı. anda. Hı -hı. Tamam hayatım sen onu izle ben onu izle ya da ortak bir şey yapalım ikimiz de izlemeyelim Hı -hı. bir sinemaya gidelim artık ne çözüm bulacaklarsa ben onların Hı -hı. uzmanı değilim yani Hı -hı. onlar kendi hayatlarının uzmanı çiftler kendi çözümlerini kendi buluyor benim Hı -hı. E, uzmanlık alanım insanlara o çözüm e, başı, becerisini geliştirmelerini Hı -hı. sağlatmıyor bu da çok önemli bu konu değil mi çünkü bazen biz işte terapistlerin şunu yaptığını zannediyorlar İşte gidiyorsunuz işte bizler size nasıl yapmanız hayır böyle değil aslında ben başa Çıkma becerilerini arttırabilmek. Çünkü bir gün bir süre sonra e, gelecek ki artık terapiste gitmeyeceksiniz. E, psikoloğa gitmeyeceksiniz. Ve kendi başınıza bu ve buna benzeri durumlarla başa çıkabilecek beceriye sahip olacaksınız. Zaten amaç bu. Bu gelişimi e, gerçekleştirebilmek. Tabii, öbür bağımlılık bağımlı kılıyor. Eğer böyle evet. sürekli sana ne yapman gerektiğini söylersen ve zaman... terapinin aslında özü Hiç, bu değil. Evet. Yani. Ama tabi toplumda bununla ilgili yanlış anlaşılmalar var elbette. E, peki Toparlayalım böyle birazcık. Toparlayalım. Ee, ben son olarak şunu sormak istiyorum. Ee, ne zaman çiftler profesyonel bir yardım almaya gitmeli? Yani tamam e, bu çatışmalar oluyor. Yönetiyoruz, yönetemiyoruz. Ya da bunları deneyerek bir şey yapabilirler değil mi? Hani bir bakabilirler işte öfkeyi kontrol etmek, işte 20 dakika mola vermek evet. vesaire. Peki ne zaman gerçekten biz profesyonel bir yardım almalıyız? Hale terapisine gitmeliyiz ilişkine kadar negatife gidiyorsa diye genel olarak. Hı -hı. Yine araştırmalara bakıyorlar. Sağlıklı ve sağlıksız çiftler arasındaki araştır farklılıklara bakıyorlar ve bu iki grup arasındaki çatışma düzeyi farklı değil. Hı. -hı. Çok farklı. yani ilginç bir bulgu değil mi? Evet. Biz zannederiz ki sağlıklı çiftler yani sağlıklı çatışan çiftler evet. diyorsun evet. değil mi? Hana Sağlıklı, sadece çatışma değil yani, yani anlaşabilen, e, e, evlilik e, hazzı yüksek olan. Hani bakıyoruz bu çiftler, ya bu çift iyi, uyumlu evet. bir çift diyoruz. Aynen. Aynen. Ama diğer taraftan bakıyoruz bunlar pek de uyumlu değil. Ama bu çatışma e, yoğunluğu aynı. Evet. Enteresan bir çalışma. Evet. Dolayısıyla bakılıyor ne farkları var? Hı -hı. Orana bakıyorlar. Olumlu, olumsuz oran. Hı hı çiftler arasında ve bu çok tabi çiftlerin karar verebileceği bir şey. Mesela her olumlu, olumsuza karşı, biri, bir olumsuza karşı, beş olumlu etkileşim olması ilişkinin sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bu oran tersine dönerse, hmm. beş negatif, bir pozitife dönerse hmm. olmaz sonra Demek ki biraz bizim yardım almamız gerekiyor yani artık bu ıı, çatışmaları sağlıklı bir şekilde çözemiyorsak evet. e, dediğim gibi o bahsettiğim dört e, yöntemi çok sık kullanıyorsak e, ve bunu hem niceliksel hem niteliksel olarak artıyorsa günler güne ve hayat doğrulaşıyorsa e, hayat, evet, hayat hazlarınızı, yani işe gidiyorsak düşünüyorsak hı. çocuğumuzu et, ilişkimizi etkiliyorsa arkadaşlarla ilişkimizi etkiliyorsa yani odak noktası oluyorsa negatif hı. olarak Değil mi o kısır döngüde hissediyorsak hmm. kendimizi ne yapsak ne denesek olmuyor mesela. ilişkiden doyumumuz oldukça azalıyor. Evet. Ama o zaman profesyonel bir yerde. Bir, bir evet. Çocuk göz. Evet. İyi gelebilir. Bir, bir nötr. Yani illa boşanma aşamasında değil. Çünkü bizde genellikle böyle oluyor değil mi? Yani çiftler evet. genellikle artık e, kendi aralarında boşanmaya karar veriyorlar. O noktaya Ondan geliyor. Ve sonra... diyorlar ki hadi bakalım evet. bir ilişkiyi kurtarabilir miyiz? Bir gidelim. Evet. Bu geç. Evet, evet. Yine yine başka bir araştırma var. Aynı bu konuda, diyorlar ki genelde çiftler 7 sene geç geliyorlar terapiye. 7 sene. Geç kalmayın. <gülüyor> geç kalmayın evet, yani. yani. Ha, bir Çok... de şöyle bir şey olabilir, değil mi? Hani illa işte bir aile terapisine gidelim ve terapi al. Belki bu kadar da ihtiyaçları yok, değil mi? Hani belki birkaç seans. seans gibi. Evet yani. Ee, Nelerce sürecek ne bir şey, bir şey yok. yok yani. Birkaç seans gidip bu durumu değerlendirebilirler, Hı -hı. değil mi? Hani Uzun sürede çalışmıyoruz biz çiftlerde zaten o kadar iyi e, yani bu bilgileri aldıktan Hı -hı. sonra zaten çiftler ve e, uygulamaya başlıyorlar geliyorlar bazen pozitif bazen Hı -hı. negatif Hı -hı. yönler oluyor onları modifiye ediyoruz ne Hı -hı. yapılabilir yani tamamen çifte özel tedavi Hı -hı. yöntemleri kullanılıyor o yüzden bu tarz bir hani e, şemsiye genelleme yapabiliyoruz ama Hı -hı. onun altında çok özel Farklılaşabiliyor farklı, farklı. ve bir zili şey oluşturuyor evet. yani oluşturuyorlar. Evet, portakal ayımı artık neyse. Ne diyecekler. Kendini kendi oluşturuyorlar. Peki, çok teşekkür ediyorum Selacığım. Ben teşekkür ederim. Geldiğim için, ee, bizim e, kanalımıza destek verdiğim için. Tabii ki, her e, zaman. E, hem bilgilerine çok güvendiğim, hem kendisini çok sevdiğim bir arkadaşımla bu sohbet yapmak benim için hem çok keyifliydi hem de çok e, doyum aldım benim de bilmediğim bu araştırmalarla ilgili beni tazelemiş oldu çünkü bu bizim meslek için çok önemli bazen hani şey düşünüyorlar işte psikologsun her şey biliyorsun böyle bir şey yok nasıl doktorlar kendilerini geliştiriyorlar biz de gerçekten kendimizi geliştirip yeni eğitimlere katılıyoruz yeni araştırmalar okuyoruz bunlar bizim için çok önemli o yüzden ben de tazeledim yeni şeyler öğrendim çok teşekkür ederim ben teşekkür ederim inşallah ben görüşmek üzere inşallah <gülüyor> görüşürüz